Merhaba, ben Alperen Feşne, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Toplum Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında gittiğim kurumlardaki yaşadıklarımın etkisinden ve bu süreçteki deneyimlerimden sizlere bahsetmek istiyorum. İlk hafta gittiğim kurum Keçören Huzurev'iydi. Kuruma vardığımda bankta oturan bir teyze kuruma geliş sebebimizin kendileri için olup olmadığını sordu. Soruyu sorduğu andaki hali, geçmişini ve yaşadıklarını anlatır gibiydi. Yüzündeki her bir kırışıklık, farklı bir anlam çağrıştırıyordu bende. Bu etki altında, kurumdaki yetkili kişiyle konuştuğumda, gönüllülük çalışmaları için kurumda yeteri kadar kontenjan olmadığını belirtti. Bu konuşmadan sonra ne kadar üzülsem de, gönüllülük çalışmamı devam ettirmek için farklı kurum arayışı içine girdim. Çok zaman kaybetmeden, Kızılay Meşrutiyet Caddesi'ndeki Ortadoğu Engelsiz Eğitim Derneği'nde yetkili kişiyle konuşup, gönüllülük faaliyetlerimi devam ettirme konusunda anlaştı. Kurumda görme yetersizliği olan pek çok öğrenci vardı. Onlarla tanışıp sohbet ettim. Öğrenciler burada YGS ve LYS'ye hazırlandıklarını belirttiler. Bünyesinde bizim gibi birçok gönüllülerin çalıştığı bu kurumda benim görevim, Görmeye tersiliği olan öğrencilere YGS-LYS denemelerini okumaktı. Bu görevi yaparken hem memnuniyet hem de onur duydum. Ayrıca 3 saatlik okuma süreci empati duygumun daha çok gelişmesini sağladı. Bununla birlikte bu kurumdaki öğrencilerin kendileriyle barışık olmaları, geldiğimiz ilk andan itibaren güler yüzlü ve sıcakkanlı davranmalarına ek olarak bize hocam diye hitap etmeleri beni gerçekten çok duygulandırdı. Beni etkileyen diğer bir husus ise bu öğrencilerin algılama yeteneklerinin çok iyi olmasıydı. Öğrencilerin okuduğum her bir cümleyi ayrı ayrı zihinlerinde tutarak soruya doğru yanıtı vermeleri beni büyülemişti. Ayrıca sınavda paragrafları defalarca okuduğum için sabır duygusunun nasıl bir his olduğunu daha iyi öğrenmiş oldum. Okuduğum her bir kelimeyi, cümleyi ve paragrafı sanki bana okunuyormuş hissiyle Karşımdaki öğrenciye okumaya çalıştım. Deneme sınavı bittikten sonra dinlenme fırsatım oldu. Gözlerimi kapattığımda öğrencilerin yerine kendimi koydum ve hissettiklerini kendimde hissetmeye başladım. Bu etkinlik hayatımda önemli tecrübeler kazanmamı sağladı. Kısacası onur verici ve verimli süreç geçirmenin insan hayatında çok önemli bir durum olduğunu öğrendim.